Bugün 26 Ekim 2021 Salı, Mars günündeyiz. Yengeç burcundaki ay güne hassas ve duygusal enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, akrep burcundaki güneşle üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabileceğimiz sabah saatlerinde iş ve özel ilişkilerimiz daha uyumlu ilerleyebilir. Ev, aile, yuva, güvenlik ve beslenme alanlarındaki ihtiyaçlarımıza yönelebilir, çevremizden destekler alabiliriz. Öğle saatlerinde ise yengeç burcundaki ay ile kova burcundaki saturn arasında oluşacak gergin açı duygusal zorlanmalar ve kaygılar verebilir. Melankolik ve depresif eğilimlere kapılmadan motivasyonumuzu güçlü tutmaya özen göstermeliyiz. Bugün Yay burcundaki Venüsle Balık burcundaki Neptün arasında oluşacak dik açı ilişkilerde daha fazla idealist ve duygusal davranma eğilimi verebilir. Bu durum hayal kırıklıklarına da zemin hazırlayabilir. Dürüst olmayan kişilere, kandırılmalara ve aldatmalara karşı dikkatli olalım. Akşam saatlerinde Yengeç burcundaki Ay ile Boğa burcundaki Uranüs arasında etkinleşecek olumlu açı bireyselliğimizi ve orijinal fikirlerimizi destekleyebilir. Yeni durumlara kolay uyum sağlayabilir. Heyecanlı ve özgür hareket edebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.